Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoşgeldiniz AYT Matematik 2023 kampında integraldeyiz, medium testteyiz arkadaşlarım Artık ilk soruyla birazdan Başlayacağız bu soruları Çözebilirsin çözeme edebilirsin aralarda boşlukların olabilir sıkıntı yok stres yapma sakın gerilme tamam yani mühim değil benim de zamanında sınava girmeden önce girdiğim denemelerde çözdüğüm testlerde illaki boşlarım illaki yanlışlarım oluyordu arkadaşlar hem de böyle komik hatalar da yapıyordum inanın ki hiç önemli değil bu arada ben sınavda full çektim matematikten evet gençler İlk sorumuzda zaman kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım sizler de inşallah fulle doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Geçelim dersimize. Evet ilk sorumuza şöyle bir bakalım gençler. fx bölü x küp 6x artı c eşitliği verilmiş bizden istenen f türevi ki. Şimdi ben sana 93 kere söyledim. Ne söyledim? Dedim ki bak içeride fx varsa sen bu fx'in ne olduğunu bilemezsin. Dolayısıyla integral işaretini şöyle soldan türevini alıvereceksin bunu. Tamam mı? Bak çok basit. D bölü de x yazacaksın her iki tarafa. Yani türev alıyorsun. Peki ben bunun türevini alırsam integralle türev birbirini götürür. İçerisinin aynısı kalır. Bak fx bölü x küp kalmış oldu. Eşittir diyorsun. Karşı tarafın türevine 6. X küpü karşıya sallıyorsun. Böylelikle fx ne gelmiş oldu? 6x küp mü gelmiş oldu? Aynen öyle. Bizden istenen ne? F türev 2. E sen fx'i biliyorsun kardeşim. O zaman türevini alacaksın. F türev x eşittir. 18 x kare diyeceksin. F'in türevinde 2 sorulduğu için x gördüğün yere artık 2'den başkasını yazamazsın. 18 çarpı 2'nin karesi 4. 4 kere 18 bize 72'yi verir. Yani cevabımız D seçeneği oluyormuş. Geçtim 2'ye. C1 ve C2 gerçeği sayılarmış fx'in integrali gx artı c1 hx'in integrali de tx artı c2 olarak verilmiş buna göre integral 4fx eksi 2hx eksi 2gx ifadesinin eşit sorulmuş şimdi ben şu kısmı şöyle yazabilirim bak 4 çarpı fx dx integralde tabi ki eksi 2 çarpı integral hx dx yazarım bunları aldıktan sonra da cevaptan 2 tane gx çıkaracakmışım onu unutmamak adına şöyle sarıyla gösterelim çünkü buranın integrali alınmıyor fx'in integrali gx artı c1'de o zaman yazalım 4 parantezinde gx artı c1 dedim eksi 2 parantezinde hx'in integrali tx c2 idi yazdım tx artı c2 ve en sonda 2 tane gx'i çıkaracağız buradan ve sevgili arkadaşlar 4'ü içeri dağıtırsanız 4 tane gx şurada eksi 2 içeri dağıtırsanız eksi 2 tane tx ve eksi 2 tane de gx yapmış oldu burası Şimdi 4C1-2C2 ne hocam? O komple bir sabite yani C'ye eşit sevgili gençler. 4 gxten de 2Gx'i çıkarırsanız 2Gx-2Tx artı C dersiniz. Bu da bize cevabı verir. Yani doğru cevabımız bakalım nerede verilmiş? D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Geçtim 3'e. F fonksiyonunun ikinci türevi bakın buymuş. Bu ikinci türev tamam mı? f türev 5'i vermiş, f1'i vermiş, f2 soruluyor. Artık klişeleşmiş sorulardan sen ne yapacağını gayet iyi biliyorsun. Ne yapabilirsin? f'in ikinci türevinden f türeve geçebilirsin. Nasıl? İntegral alarak. Hadi bunun integralini alalım. 6x karedir 12x'in integrali. 8'in integrali de 8x'tir. Tabii ki bir tane de sabitimiz var. C1 dedim buna. Neden C1 dedim çünkü birazdan bir sabite daha ihtiyacımız olacak. F türev 5'i neden vermiş bize buradaki C1'i bulabilirim diye. F türev 5 diyorum eşittir 5'in karesi 25'e 6 ile çarptım 150. 5 kere 8 40. Artı bir de C1'imiz var bak bu 190'a eşitmiş. Şimdi 150 ile 40'ı topla ne yapar? 190. E bu Karşıda 190 var. Demek ki C1 kaçmış? 0 yani burası 0'mış. Demek ki F türev x'imiz artık meydana çıktı. 6x kare artı 8x Güzel Şimdi f'in türevini bulduk ya Buradan da tabi ki f'e geçiş yapabilirsin Bunu yapmak için de bu sefer f'in türevinin integralini alacaksın Bunun integrali de Arkadaşlarım 2x küp Artı 4x karedir Tamam Artı bir de c2'miz mevcut C2'yi nasıl bulacağım f1'i vermiş bize Bir yerine yazacağız önce 2 artı 4 artı c2 eşittir 11 diyeceğiz Bakın şurası 6 o zaman c2 kaçtır? 5'tir. Demek ki sevgili arkadaşlarım ben artık şuradan c2'yi kaldıracağım ve bunun yerine artı 5 yazacağım. İşte size fx fonksiyonu ve benden istenen şey neydi? f2. Artık ben fx fonksiyonu da x gördüğüm yere 2 yazarak sonuca gidebilirim. 2 çarpı 2'nin küpü 16 yapar. 4 çarpı 2'nin karesi yine 16 yapar. Artı bir de 5'imiz var. Bakın şurası 32. Üzerine 5'i eklerseniz 37 yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız budur. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 sorudur da D geliyor cevap. 4. soruda mı D'ymiş? Aynen o da D'ymiş. Hadi bakalım. 4. sorumuz N 2'den büyük veya eşit olmak üzere x demek x üzeri n bölü x kare artı 1'in integralini almak demekmiş arkadaşlar. Buna göre F4x ile F6x'in toplamı nedir? Şimdi integral F4x nedir? O halde burada verdiğim mantığa göre N gördüğümüz yere aynısını yazmaktır. x üzeri 4 bölü x kare artı 1 Dx demekmiş. F6x de sevgili arkadaşlarım o halde. x üzeri 6 bölü x kare artı 1'in integralini almak demekmiş. Tabii ki ayrı ayrı integraller almayacağım. Ne yapacağım? Bu integralleri birleştirebilirim. Nasıl birleştiririm? x üzeri 4 ile x üzeri 6'yı x üzeri 4 parantezini alarak toplarım. 1 artı x kare yapar kendileri. Alt kısımda da x kare artı 1'imiz var. Dx dedik. Burada sevgili arkadaşlar. 1 artı x kareler birbirini götürdüğünü görüyorsun. Artık sadece şunun integralini alacağım. x üzeri 4 dx. Bunun integralini alacağım. Soru gayet açık ve seçik artık. Üstünü bir artırdım, artırdıma böldüm. Bir de c ekledim. İşte cevap bu. x üzeri 5 bölü 5 artı c. Yani cevap d seçeneğinde verilmiş. Ve beşinci soru. 12 çarpı 6x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5'in dördüncü kuvveti çarpı 2x küp artı x dx integralinin eşiti hangisidir diye soruluyor. Bunu gayet zor bir soruya benziyor değil mi? Ama merak etmeyin kolaylaştıracağız. Öncelikle şuranın bir u diyelim biz buraya. Yani 6 çarpı x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5'e u diyerek işe başlayalım. Diferansiyelini bulursanız 24x küp artı 12x Eksi beşin türevi sıfır zaten. Dx eşittir. Du yapar. Şimdi bize ne lazım? 2x küp artı x dx lazım. Yani bunu 12'ye bölerseniz bakın. 2x küp artı x dx gelir. Ki bizim istediğimiz ifade bu. Demek ki 12'ye böldüğümüze göre burası da du bölü 12 olacak arkadaşlar. Peki yani artık integralimizi yazalım. Olmaz mı? Bakın burada bir 12 vardı. Ben onu dışarı yazdığımı varsayalım. 12. Şu du'nun bölü 12'sini de dışarı attık mı 12 bölü 12'den bir, muhteşem bir 1 gelecek. Daha sonrasında şuraya u demiştik. U üzeri 4 oldu orası. Şurası da du bölü 12 idi. Bölü 12'sini yazmıştım zaten du kalmış oldu. 12 bölü 12 1 zaten. U üzeri 4'ün integrali sorulmuş. U neydi arkadaşlarım? Şuydu. Bunun integralini alırsanız u üzeri 5 bölü 5 artı c gelir. Peki u'yu da yerine yazarsanız artık 6x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5'in 5. Kuvveti bölü 5. Artı C bize cevabı verir. Bu da nerede verilmiş bakalım. Yanlış bir şey işaretlemeyelim. Şu değil. Sanırım yok şu da değil. Bu da değil. Ee, hangisi ülen Şu Edirne. Beşinci sorumuzun cevabı eşlik olacaktı. Altıncı soru. Px bir polinom fonksiyonmuş eyvallah. Türevi ile integralinin toplamı buymuş. Şimdi o zaman ben şöyle diyebilirim. Integralinin derecesi daha büyük olduğu için. Demek ki integrali dördüncü dereceden olacak ve zaten baş katsayısı falan da belli 6 çarpı x üzeri 4. O halde arkadaşlarım ben integral px'e şöyle seçerim 6 çarpı x üzeri 4. Bakın burası dördüncü derecedense px yani bunun bir küçüğü üçüncü derecedendir p türev x de ikinci derecedendir. Dolayısıyla şuradaki küp kübik ifade de sevgili arkadaşlarım integral px'in içerisinde vardır yani 2x küptür. Devamına AX kare artı BX artı C yazacağım. Şimdi benim PX'i bulabilmem için bunu türevini almam gerekiyor. Alırsanız türevi ne gelir bakın 24X küp gelir. Eksi 6X kare gelir. Artı 2AX gelir. Artı bir de B gelir. P türevi X'i bulmak için de yine bu sefer bunun türevini alacağım. Bu da 72X kare gelir. Eksi 12X gelir. Artı bir de 2A gelir. Şimdi bakın. Şununla şununla integral de P türev x'i toplamış ve nereyi bulmuş arkadaşlarım? İşte şunu bulmuş. Hadi biz de toplayalım. Zaten 6x üzeri 4 ve eksi 2x küp burada zaten mevcut. A x kare ile 72x kareyi toplayınca 72x kare yapmış. O zaman A'nın kendisi tabii ki de sıfırdır. A yoksa bak şurası da sıfırdır. Şu zaten gitti. Daha sonrasında Bx ile eksi 12x'i toplamış. Kat sayısı B 12'dir. Bu da eksi 12'ye eşitmiş. E hayda o zaman de sıfır arkadaşlar. B'yi de bulduk sıfır. E B sıfırsa şurası gitti. E şimdi burada sabit sayı var mı? Yok sıfır. O zaman de sıfır. Bakın de sıfır bulduk. Pekala. Şimdi Px polinomu için sadece A ve B yetiyordu zaten bize. Çünkü Px burasıydı. A'yı da B'yi de sıfır bulduğumuz için şu da gidiyor. Bu da gidiyor. O zaman benim Px'im ortaya çıkmış olduğu 24x küp eksi 6x kareymiş arkadaşlarım. Px-1 polinomunun x-2 ile bölümünden kalanı nasıl bulursun? Bunu 0'a eşit dersin x2 gelir. 2'yi ile götürürsün şurada yerine yazarsın. Böylelikle P1 soruluyor dersin. P1 soruluyorsa kimse kusura bakmasın ben artık Px-1 polinomunu falan bulmakla uğraşamam. P1'i bulurum. Px'i biliyorum çünkü. Yerine yazarsanız 24-6'dan doğru cevabınız 18 gelir arkadaşlar. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet böylelikle 192. sayfayı da bitirdik. Artık adım adım kitabın son sayfasına doğru ilerliyoruz. 7. soru. x çarpı integral fx dx x üzeri 4 artı 2 x küp eksi x'miş. Ya kardeşim böl her iki tarafı x'e böl. Bak gitti. Burayı x'e bölersen de x küp artı 2 x kare eksi 1. Birinin ta kendisi gelir. Yani integral fx arkadaşlar neymiş? Bakın yazıyorum. x küp artı 2 x kare eksi 1'miş. Tamam, bu cepte kalsın şimdi. Daha sonra fx'in x'e göre türevi demiş. Yani f türev x. F türev x mi soruluyor? He, basit. O zaman ben şunun türevini alırım. Elimde sadece fx kalır. Bunun türevi de 3x kare artı 4x'dir. Sonra bir daha türevini alırım. F türev x'i bulurum. F türev x'de sevgili arkadaşlarım 6x artı 4'tür. E zaten cevap karşımıza çıktı. 6x artı 4'müş. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş gençler. Devam ediyorum. Sekizinci sorumla. dy bölü dx. Ne demektir bu? y'nin türevi demektir. y'nin türevi y'ye mi eşitmiş? Hayda bu nasıl olabilir? Böyle bir şey. Oluyormuş demek ki. Böyle bir fonksiyonmuş Ve ne demiş? y eşittir fx demiş. Hee o zaman şöyle diyebilir miyim ben? f türevi x eşittir fx diyebiliriz. Çünkü madem y fx'e eşit, y türevi f türevi x'e eşittir. Demek ki böyle bir eşitlik söz konusu şu an. Peki. F küp x'in integralini al bakalım demiş. Ne çıkar? Şimdi gençler bak şöyle yapabilirim ben bunu. İyi dinleyin. F kare x çarpı fx. Dx. Yani bununla bu aynı şey değil mi? Şu an birbirine eşitlediğim şeyler aynı şeyler değil mi? Peki bunu bu şekilde yazmak nereden aklımıza gelecek? Şuradan fx f türev x'e eşit ya. Şuradaki fx yerine ben f türev x yazdığımı düşünelim. Artık bu size olduğu değişken değiştirme. fx'e gidersiniz u dersiniz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız f türev x dx de du'nun ta kendisi olur. Bak şurası ne oldu? U kare oldu. Şurası ne oldu? Du oldu. Artık sizin integraliniz u kare du. Peki bunun integraline U küp bölü 3 artı c mi? Peki hocam u neydi? E hocam u fx'di işte. Yani e, biz fx'e u demiştik. O zaman f küp x. Bölü 3 artı c bize cevabı verir. Bu da nerede verilmiş bakın c seçeneğinde mevcut zaten. 8. sorumuzun cevabına c dedik ve geçtik 9'a. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. G biraz yamulmuş şurada. Buna göre eksi 2'den 3'e kadar fx çarpı g türev x dx. Yine eksi 2'den 3'e kadar gx çarpı f türev x dx. Bu a ise demiş a kaçtır? Şimdi güzel kardeşim bak bunu bir bütün olarak göreceksin. İkisi de eksi 2'den 3'e kadar mı? Evet. O zaman ben bunu şurasını görmeden yazabilirim. Şunu beyaz kalem elimiz alalım da şurayı silelim olmaz mı? Şöylece silelim burayı. Sanki orası yokmuş gibi davranalım. Tamam. Beyazın üstünde beyaz kalemle yazdığım için? Beyaz kalemin ucu görünmüyor. Kusura bakmayın. Şimdi bak. F çarpı G'nin türevi. Şu D de görmeyin. Artı G çarpı F'in türevi. Bu neydi ya kardeş? Bu neydi? Türevden aklımıza gelmesi lazım. Bu F x çarpı G. Gx'in türevinin açılımıydı değil mi? Çarpımın türevi. Bir de burada ne var? Eksi 2'den 3'e kadar var. Bir de sonunda ne var? Dx var. E muhteşem. Harbiden muhteşem. Neden biliyor musun? Çünkü çünkü bir şeyin türevinin integrali neye eşittir? Tabii ki de içerisinin kendisine eşittir. Artı c'si var ama sıkıntı yok. Çünkü belirli integral. Artık bize bunu sorulduğundan eminiz. Yerine yazalım hadi. F3 çarpı G3 ten. F2 çarpı F-2 çarpı G-2 çıkar demiş aslında bize. Hadi çıkaralım o halde. F3 kaç arkadaşlar? Hop bir. Grafiği de bu yüzden vermiş. G3 kaç? E o da bir. Eksi. F-2 kaç? E hocam iki. E G-2 kaç? O da aynı yerden geçiyor. O da iki. Bir kere bir bir. 2 kere iki dört. Çıkardınız. Eksi üç geldi. Demek ki sevgili arkadaşlarım Bizim dokuzuncu sorumuzun cevabı e seçeneği olacakmış. Geçtim ona. Aşağıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın türev grafiği olunca ne yapıyorduk? Bunu böyle böyle süslüyorduk değil mi? Aman bunu unutmayın. Ben çok unutuyorum. Siz de unutmayın arkadaşlar. Yani ben unutuyorsam sizler de unutabilirsiniz. Çok doğal. Ama unutmamamız lazım. Unutmamak için de böyle işaretler koyun. Unutmamak için. Buna göre demiş. Sıfırdan 5'e kadar 2 çarpı f türev x çarpı f'in ikinci türevinde x dx integralinin sonucu sorulmuş Bak f türev x bir de bunun türevi olan ifade var yanında Yani şurası da bunun diferansiyeli zaten O halde ben diyorum ki f'in türevinde x'e kardeşim u derim F'in ikinci türevinde x dx de ne olur? du'nun kendisi olur Hadi bir de sınır değiştirelim de tam olsun Olmaz mı? Sıfırı götürdüm Hop yerine yazdım f türev 0 F türev 0 kaçmış? 4'müş. Neden burada bakıyorum? Çünkü zaten F'in türevinin fonksiyonu bu. Alt sınır 4. Üst sınır içinde 5'i yerine yazacağım ve 2 gelecek. 4'ten 2'ye kadar şuna U demiştik. 2'yi dışarı attım. U, D, U olmuş oldu arkadaşlar. Peki U'nun integrali nedir? U kare bölü 2'dir. Dışarıda bir de çarpı 2'miz var. Şunlar gitsin. Geriye sadece U kare kaldı. 4'te 2'yi yerine yazacağım. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Çıkardınız. 12'nin ta kendisi geldi cevap. Yani cevabımız... E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Ve geçtim 11'e. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş tamam mı? Eksi 5'ten k'ya kadar de x 22'ymiş. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi eksi 5 neresi? Bak eksi 5 şurada bir yerde. K'nın neresi olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Ama ben bu belirli integralin şu anlama geldiğini biliyorum. fx fonksiyonuyla x ekseni arasında kalan sınırlı kapalı bölgenin alanı demek Peki eksi 5'ten bir yere gidene kadar bunun alanı altta kalan alanı 22 geliyormuş E şimdi o zaman bunun neresi olabileceğini bir düşünelim Bakın arkadaşlarım öncelikle Şuradaki dikdörtgensel bölgeyi düşünün bu dikdörtgensel bölgenin alanı 5 çarpı 2'den 10'dur Şurayı düşünün 2 kere 3 6 bölü 2'den buradaki üçgenin alanı 3'tür 1 kere 2 bölü 2'den buradaki üçgensel bölgenin alanı 1'dir Şimdi bak. 10'u buldum 3'ü buldum 1'i de buldum tamam toplam 14 yaptı bu alan 14. Şimdi ben diyorum ki k şurada bir yerde olsun tamam k şurası olsun. E peki burada bir yamuk var artık k içinde şimdi şuraya bakıyorsun 2'ye 1 oranı mı var bak 2 1 2'ye 1 oranı var. O halde arkadaşlar buradaki üçgene bakıyorsunuz şurası kaç birim k 3 mü? O zaman şurası kaç birimdir? Tabii ki 2k-6 olmalı ki 2'ye bir oranı olsun. 2 katı olacak tamam mı? Şimdi demek ki bunun alt tabanı, bu yamuğun alt tabanı 2k-6 birim olsun diyeceğiz. Üst tabanı 2 olsun. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. Yükseklik hocam şurası k-4. K-4. Bir de bunu 2'ye bölüyorsunuz. Yükseklik şurası bak anladın değil mi? Bir de bunu 2'ye bölüyorsunuz. Bu alanın, şurası 14 gelmişti ya, 22'den 14'ü bir çıkarıyorsun, kaç kalıyor? 8. Bu alanın 8 olması lazım. Tamam, güzel. Şimdi şuraya bir bakalım. 2k-4 mi var burada? 2k-4 var. Bununla, hatta 2'ye de böldüm şurayı, hop ne geldi? k-2 geldi. Bununla k-4'ü çarpınca 8 oluyormuş. Peki, K-2 ile K-4'ün arasında kaç fark var güzel kardeşim? iki fark var değil mi? Aralarında iki fark olup da çarpımları 8 olan hangi sayı var? Tabii ki 4 ve 2. O halde büyük olan 4'tür. Küçük olan 2'dir. Yani buradan K kaç gelir arkadaşlar? 6'nın ta kendisi. Bize ne sorulmuştu? K. O halde cevabımız 6 olacaktı. Yani cevap B seçeneği olacaktı. Güzel soruydu ve selam. Devam ediyorum. 12. soruyla ve son sorumuz bu video bu ders için. Baş kat sayısı 2 olan 2. dereceden bir Px polinomu için... Px'in x eksi 2'ye bölümünde x'lerin 2'ye giderkenki bu fonksiyonun limiti 20'ymiş. Şimdi normal şartlar altında x gördüğün yere 2 yazınca payda 0 oluyor. İfade tanımsız ama sonuç 20 çıkmış. Demek ki tanımsız değilmiş. Neymiş? Belirsizmiş. Belirsizlik varsa üst tarafta 0'dır. Yani P2 0'mış. P2'nin 0 olması demek Px polinomunun içerisinde baş katsayısı sayısı 2'ymiş ya. x eksi 2 diye bir çarpanın olması demek. Hocam ikinci derecedendi. Evet o zaman bir de x eksi a diye bir çarpanımız daha olsun. Tamam diğer kökü bilmiyoruz. Diğer kökümüz a. Buna göre px polinomunun x ekseni ile arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi benim px'im buysa ben bunu x eksi 2'ye bölüp x'leri de 2'ye götürürkenki limitim 20 ise şunla şunu götürdüm. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 eksi a Eşittir 20 olacakmış. O zaman 2 eksi a kaçtır arkadaşlarım? 10'dur. O halde a kaçtır? Tabii ki eksi 8'dir. Şimdi ise şunu yapacağım. Benim px polinomum artık belli. px polinomu eşittir. 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 8 a'yı eksi 8 bulduk ya. x artı kaç yapar? 8 yapar. Şimdi ben bu polinomun altında kalan x ekseni ile arasında kalan alanı bulmam gerekiyor. Alanı bulmak için tabii ki köklere ihtiyacım var. Fakat ben bunun, ben bunun delta kök delta bölü 6a kare formülü de yapabilirim. Öğrettim ya hani size formülü. Hah oradan yapalım işte. İki parantezinde dedim. x kare eksi 6x eksi 16 gelir arkadaşlar. Bu ifade açılırsa. İçeri dağıtırsanız 2x kare eksi 12x eksi 32 yapar. Peki gene delta'yı bulalım. Deltamız b kare 144 eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 32 dediniz mi dediniz. Şimdi 4 kere 2 8. 8 kere 32 de 200 kaç yapar bakalım. Ee, 8 kere 32. 256 yapar. Artı 256 ama. 256 144 daha muhteşem bir sayı yapar biliyor musun? Kaç yaptı? 400 yaptı. E artık gerisi çocuk oyuncağı. Çünkü formülümüz delta kök delta bölü 6 a kareydi. Güzel. Deltamız kaçmış? 400. O zaman sen ne diyeceksin buraya? 400 çarpı kök 400. 20 bölü. A'sı kaç bunun? 2. 2'nin karesi 4. 6 kere 4 dedin. Daha sonrasında şu 4 ile şunu sadeleştirdin. 100. 6'yı 2'ye böldün 3. 20'yi 2'ye böldün 10. 10 kere 100. 1000 yapar. 1000 bölü 3 de bize alanı verir. Ta kendisini verir. Yani cevap A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle yapalım ve daha sonrasında sayfalarımıza bir bakalım. Vallahi gayet dolu dolu deli deli bir sayfa oldu. 2 ee, sayfa oldu. Az önceki testleri de çözmüştük zaten. Ee, böylelikle artık kitabınızda kaç yaprak kalmış biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 yaprak kaldı arkadaşlar. Artık 3 yaprak sonra kitap bitiyor. Umarım kitabı aldığına değmiştir. Vallahi özene bözene yazdım. Ciddi anlamda çok emek sarf ettim. Yani e, uyumadım ya. Hani kızımla ilgilenemedim. Yani bu kitabı yazarken benim kız 6 aylık falan falandı, 6,5 aylık falandı. Ben kızımla ilgilenmedim. Bu kitabı yazdım arkadaşlar. Dolayısıyla inanılmaz derecede bir emek var. İnanılmaz derecede bir e, çaba var. Ben bu çabayı kendim adına boşa çıkardığımı hissetmiyorum. Ciddi anlamda güzel bir kamp oldu. Ciddi anlamda çok güzeldi. Umarım senin için de faydalı olmuştur. Önemli olan kısmı burası. Senin için faydalı olması. Fiyatını olabildiğince ucuz olması için 2 hafta boyunca emek sarf ettim. Yani o soruları aldım sıkıştırdım. Bazı test sayfalarına bakın. O test sayfalarında 9 tane soru var. Konu anlatım kısımlarına bakın. 9 tane 10 tane örnek var. Bunları sığdırabilmek, bunların mühendisini yapabilmek inanılmaz beceri istiyor. Normalde bu kitap 300 sayfaya yakındı. Emin olun 300 sayfaya yakındı ve yaklaşık %33 daraltarak sevgili arkadaşlarım 200 sayfaya sığdırdım. Niye? Kitabın fiyatı 140 liralar 150 liralar olmasın diye. Kitabın fiyatında 99 liraya sabitledik. Bazen 97 liralara 95 liralar uçuyor. Bazı sitelerde 79 liraya falan da satılıyor. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlarım sizler için ucuz olsun aman öğrenciler ulaşabilsin de alabilsin diye bu kitabı bu şekilde dizayn etmek zorunda kaldım. İyi ki de yapmışım. Yani iyi ki de yapmışım. Hele şu enflasyonla 160-170 liraları falan Bulacaktı. Kitabın fiyatında sabitlemeyi de Başardık arkadaşlar. Çok şükür Hiç artmadı Yani ülkede sorsalar Enflasyonda fiyat artmayan tek şey diye SML Hoca AYT video ders kitabı olabilir arkadaşlar Evet gençler Sonraki videoda görüşelim. Olur mu? Sonraki videoda Medium Test 2'yi çözeceğiz Hoşçakalın. Sağlıkla kalın Sizleri çok seviyorum ve bol bol Matematik çalışmayı da lütfen unutmayın